Ekonomi toplumun temelidir. Ekonomiler istikrarlı olduğunda katma değer sağlamaktadır. Bakalım bu hafta programımızda neler var. Hep birlikte izliyoruz. Programımız Gıda sektöründe çok güçlü bir firmayla devam ediyor. Peypa Gıda, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Keskin. Burak Keskin, zeytin ve kahvaltılık sektöründe kendisini tüm dünyaya ispat etmiştir. Yılların tecrübesiyle bakalım başarılarını bizlere nasıl anlatıyor. Hep birlikte izliyoruz. Burak Keskin ben, Endüstri Mühendisiyim, Yöre Grup Yönetim Kurulu Üyesiyim. Müsyat çok önemli bir ticari kuruluş, bir iş adamları derneği. Her şeyden önce dünya genelindeki yapılanmasında, her bir ülkede bir ofisinin olmasında, biz Türk ihracatçısı olarak telefonla aradığımızda telefonun diğer ucunda başka bir ülkede başka birinin telefonu açacak olması Türk ihracatçısı için çok önemli. Müsyat'a ve şu şu an burada gerçekleştirdiği fuar organizasyonu için ve diğer bütün destekleri için teşekkür ederiz. 25 yıldır firma olarak biz zeytin sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Biz aynı zamanda 105 jubeli bir perakende zincir sahibiyiz. Kahvaltılık ürünlerin satıldığı bir perakende zincir sahibiyiz. Aynı zamanda da zeytin üreticisiyiz. Ürettiğimiz ürünleri kendi mağazalarımızda da sattığımız için müşterilerimizin tepkilerini birinci ağızdan direkt duyma şansına sahibiz. Bence diğer üreticilerden bize ayıran en büyük özelliğimiz budur diye tahmin ediyorum. Herhangi bir tarım ürününün doğal fermente olanını tüketmek lazım. Bu ne demek? Ee, biz zeytini sadece taş baskı ve tuzla olgunlaştırıyoruz. Herhangi bir kimyasal, e, herhangi bir erken olgunlaşmasına sebep olacak kimyasal veyahut da farklı bir işlem uygulanmıyoruz. O yüzden e, tarım ürünlerinde e, doğal fermente ürünler tüketmeye, zeytinde de bilakis aynı şekilde e, tüketicilerimizin dikkat etmesi gerekir. sağlık sektöründe güçlü bir firmayla devam ediyor. RR İthalat, İhracat ve Ali Çalık. Ali Çalık, dezenfektan ve sağlık sektöründeki başarılarını bizlere anlatıyor. Hep birlikte izliyoruz. Adım Turap Ali Çalık, Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümündeyim. Firmamızda 3 senedir katkıda bulunmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. 23 yaşındayım, ilk fuar deneyimim. 4 sene önce kozmetik sektörüne giriş yaptık, pandemi ile beraber de losyon sektörüne giriş yaptık, sağlık sektörüne. Ürünümüz 12 saat aktif koruması olan tek losyon, dezenfektan etme özelliğine sahip, antibakteriyel ve antiviral özelliğe sahip, ana etken maddesi hidrojen, peroksit ve nanoteknolojik partiküller içerir. Elin üzerine görünmez eldiven gibi kaplayarak virüslerden ve bakterilerden bakterilere karşı koruma sağlar.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 Bu YouTube kanalı fikri ne zaman doğdu? içerikleri nelerdir? Bunun hakkında bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi aslında uzun zamandan biri aklımızda olan bir projeydi. Proje olarak tanımlıyorum çünkü dediğim gibi uzun zamandır üzerinde düşündüğüm fikir yürüttüğümüz bir proje. Hedefimin aslında şahsen bir kitap yazmaktı.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 Ee, bekliyoruz. Haftaya farklı konu ve konuklarla buluşmak üzere hoşçakalın.